Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Final Fantasy Filminin belirlenen ilk oyuncularına ve genel olarak çıkan yeni haberlere bakacağız. Bugün FNAF filmi hakkındaki yeni çıkan gelişmelere bakacağız. Hızlıca haberlere geçmek istiyorum. Müdü kısa olacak. O yüzden hemen haberlerden bahsedip geçmek istiyorum. Hemen şöyle bir haber sayfasından bulduğum tweet'e bakalım. Birçok haber sayfasından doğruladım bu haberleri. Buradan en net gözüken sayfayı buldum. Ve sizler için okuyacağım hemen. İşte FNAF filmi için onaylanmış oyuncu kadrosu. Fungay rolünde Scott Kaptan. Doğrulanma. Bu doğrulanmamış arkadaşlar. Kesinlikle bu sayfanın verdiği bir şey. Ben böyle bir haber hiçbir yerden duymadım. Abby rolünde Rubio, Mike'ın küçük kız kardeşi. Neden en azip değil Abby olduğuna geleceğiz. Bir kötü adam olarak Mary, büyük olasılıkla Balor demiş. Josh, Mike Smith rölünde, Michael Afton. Ve Matthew Diller, William Afton rölünde. Evet mi hayır mı demiş. Evet şimdi şu kızın esmini neden ebeliği düşünebilirsiniz. Bu konuya gelelim. Abby dediğimiz zaman muhtemelen çoğunuz şöyle anladı. Elizabeth'i iptal etmişler, yeni bir karakter uydurmuşlar, hikaye değişmiş, Mike senaryosu değiştirilmiş ve film beklediğimiz kadar iyi olmayacak şeylerine girmişsiniz bile arkadaşlar. Öncelikle ben böyle düşünmüyorum. Neden böyle düşünmüyorum? Çünkü Epi ismi Elizabeth'in ikinci ismi olabilir. Tıpkı Michael isminin aslında Mike olarak anılması gibi. Ve arkadaşlar şöyle filmdeki Michael'ın soyadı Smith olarak geçiyor. Ve Mike Smith'in aslında Michael Afton olduğunu biliyoruz. Mesela değil mi? Aynı şekilde evinin ismi de gerçekten aslında Elizabeth olabilir. Ya da sadece ismi değiştirmiş olabilirler. Bunun sebebini size şöyle açıklayayım. Abby ismi Elizabeth isminin kısaltmasıdır arkadaşlar. evinin dönüştüğü yani Elizabeth'in dönüştüğü karakterin isminin Baby olduğunu biliyoruz. Ve bazı kişiler anlamamış. Bu yorumdaki kişinin. B kelimesindeki harflerin yer değiştirmiş hali. Hani bakın baby'nin ters çevrilmiş hali Ebe olarak geçmiş. Hani aslında çok mantıklı bir isim ve ben bu konuda kötü düşünmüyorum. Muhtemelen Elizabeth Afton olacaktır. Ya ismi değişmiştir ya ikinci bir isim olarak hani Baby'e referans olsun diye, filmde bir farklılık olsun diye eklemiş olabilirler diye düşünüyorum. Ve bu konuda bence kötü düşünmeye hiç gerek yok. Zira film bizi muhtemelen mutsuz etmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Scott Cawthon'ın bu konuda bazı bir açıklaması var. Oraya da geleceğiz. Bu ablamız da rastgele bir kötü karaktere oynayacakmış. Yani bilmediğimiz bir kötü karaktere oynayacakmış. İsmi verilmeyen. Buradan muhtemelen Balora diye geçirmişler şey diye düşünmüştüm. Hani bu son teorimizde verdiğimiz artık Security Breach taraflarına gideriz. Orada bir kötü karakter olarak diye düşünmüştüm. Ama muhtemelen öyle olmaz. Çünkü bu film muhtemelen FNAF 1 ve 6 arasını anlatacaktır. Hatta belki 1 ve 3 hani o kadar ilerleyeceğini bile düşünmüyorum. Yani çok büyük bir zaman aralığını anlatan bir film olmayacak arkadaşlar. Hani Security Breach'e kadar gelmeyeseyi düşünüyorum. Hani muhtemelen maksimum o da çok maksimum sınav 6'ya kadar geliriz. Hani o sonu görürüz. Ondan sonra biter. Hani çok büyük bir ihtimalle 4 ile 1 arasını falan anlatacak. Çünkü Mike Smith'ten bahsediyoruz. Michael'ın ölümüne kadar olan kısmı anlatacağını düşünüyorum. İşte baby tarafından tuzağa çekilir. Ve Michael ölür. Ondan sonra film biter. Belki ikinci bir film. Belki ikinci bir dizi. Belki de hiçbir şey çıkmaz. Ama filmin o kadar büyük bir şey anlatacağını düşünmüyorum. Beğenilirse zaten devamı da gelir ki muhtemelen beğenilecek. Çünkü bütün dünya çapında fan olan bir franjizeden bahsediyoruz. Ya şimdi Max Smith'e yakışmış mı bu adam? Yakışmış çünkü bazı rollerini gördüm bu adamın ve gerçekten okey. Zaten şuradaki tipi de bayağı uyuyor. Melted uymuş uyumuş mu? Gayet uyumuş. Bence bu adamın da bazı rollerini gördüm ve bu adamın da bazı rolleri gerçekten okey gibi duruyor. Bakacağız artık nasıl olacak diye zaten söz bile etmeyeceğim. Yani gayet okey. Hiçbir sorun yok. Scott Couton'u da filmde görmek mükemmel hissettirecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Fongi hakkında bir gelişme yaşayabiliriz frag'ın kim olduğunu öğreniriz. Arkadaşlar bir gelişmemiz daha var. Bu son gelişmemiz olacak ve bu işte kötü haber olabilir. Umarım böyle bir şey gerçek değildir. Ben bunu desteklemiyorum kesinlikle. Şimdi arkadaşlar ilk tweetimize bakalım. Bir drama gibi bir şey gerçekleşmiş. Tembel gazeteciler kesinlikle eski okul FNAF hayranlarını, FNAF Plus tasarımlarını, yaklaşan film için kullanıldığını düşünmeleri için yanıltacaklar. Şimdi burada Kane Carter biliyorsunuz, Bob Gaze, yani bu FNAF oyunun yapımcısı, bizim bu FNAF Plus'ın yapımcısı için bir şey yayınlamış. Burada bakın gördüğünüz üzere bu tweetlerde bu haberleri verirken hep FNAF Plus modelleri kullanılmış arkadaşlar. Hani bakın şurada da FNAF Plus modelleri kullanılmış. Ve hani bayağı FNAF Plus modelleri filmde geçecekmiş gibi gösterilmiş. Ken Carter de demiş ki ''Böyle bir şey yok, seni yanıltıyorlar, senin tasarımların FNAF filminde kullanılmamalı.'' demiş. Hani bayağı o tarz bir şey söylemiş. Arkadaşlar bu arada film Final Furies Plus'ın yapılması o da ''He doesn't yani ''O bilmiyor'' diye bunu atmış. Ve bakın ne yazıyor. As in the future film. Yani gelecekte geçen bir filmde Hayır yani kısacası burada da yazıyor ki bir filmde göründüğü üzere. Hani bayağı filmde geçen bir oyunun şeyi gibi yazmışlar. Ve ben Steam'e girdiğinde böyle bir açıklama görmedim. Umarım gerçek değildir, umarım FNAF modelleri kullanılır, orijinal FNAF modelleri kullanılır. Böyle bir saçmalık olamaz, kesinlikle böyle bir saçmalık olamaz. Yani her haberde gördüğümüz bir saçmalık oluyor. Ya sürekli iyi bir gelişme oluyor, bir andan da hep kötü bir gelişme oluyor. Oyuncular mükemmel. Hani ben hikayenin değişmediğini söyledim sizlere ve muhtemelen güzel hikayeli bir film izleyeceğiz. Ve şu saçmalık umarım olmaz. Hani yani bu adamın yaptığı işte küçümsemek istemiyorum ancak bu saçma modelleri kullanmak istemeyeceklerdir bence. Hani o kaç yıldır takip eden Funaf kitlesi sizce bu modelleri mi istiyor, eski modellerimi istiyor? Bir sormak lazım. Yani ben şahsen size sorsam %70'iniz Funaf bir modellerini tercih edecektir diye düşünüyorum. Bu modeller kötü değil. Okey, modeller kötü değil ama bu modeller filmde kullanılacak modeller değiller. Zaten biz sızdırılan o robotların tasarım sürecini gösteren fotoğrafta bayağı gördük birdeki orijinal Freddy kullanacaktı. Umarım bu bir dramadır sadece. Umarım iki insan sadece birbirleriyle kavga ediyordur. Bu Kane Carter'da zaten sürekli birbirleriyle kavga ediyor. Umarım öyle bir şeydir. Lakin ben burada Kane Carter'ı haklı buldum. Yani buradaki haberleri yapan gazeteciler, affedersiniz. Birazcık şey yapalım diye, hani hızlı paylaşalım diye gidip FNAF Plus'ın fotoğraflarını koymuşlar. Bence ben Kane Carter'a katılıyorum bu arada. Umarım böyle bir şey yoktur. Umarım yoktur ya. Orijinal modelleri iptal edelim. Yeni modellerimizi geçelim. İşte yeni modeller olsun. Daha gerçekçi olsun. Kimse bunlarla ilgilenmiyor tamam. Daha gerçekçi yapabilirsin. Ama orijinal modelleri de daha gerçekçi yapabilirsin. Neden böyle bir Freddy'yi kullanalım ki? Neden böyle bir salak bir çıkıyı kullanalım ki? Evet, son olarak arkadaşlar, şöyle bir açıklamamız daha var. Bunun gerçekçi olup olmadığı ile ilgili buraya bir kaynak bırakmış. Bakarım birazdan. Hemen buradaki yazıyı da okuyayım sizlere. Scott Calton, Planet Fitness filminin şiddet olaylarını engellemeyeceğini doğruladı. Filmde hoşuma giden bazı anlar var. Bunu göstermemize izin var mı? Burada şunu söylemeye çalışıyor. Film çocuklara göre olmayacak. Bu haber biraz mutluluk verecek arkadaşlar. Aranızda küçük takipçilerim varsa kusura bakmayın. Ama biz bu filmi bayağıdır bekliyoruz. Ve filmin çocuklara göre olması filmi harcamak olur yani. Film benim tahminimce 18 yaş artı olacak arkadaşlar. Muhtemelen. Çünkü Fanded Verilis oyunu da zaten 18 yaş artı. GeForce Now'da bakabilirsiniz. 18 yaşı ve üstü oynayabiliyor. Filmde muhtemelen bu şekilde olacaktır. Kan, şiddet, hani bu tarz 18 yaş üstü olaylar muhtemelen filmde sansürlenmeden gösterilecek. Benim de istediğim şey bu. Hani bütün hikayeyi tüm doğallığıyla sansürsüz bir şekilde görmek istiyorum. Gerçekten bizim için önemli. Çoğu fanında da bu olaya sevindiğini düşünüyorum. Evet, siteye tıklayalım. Bu siteye girmeyle uzun zaman olmuş. Scottgames.com sitesi, yani Scott sitesi bayadır böyle arkadaşlar. Ben bir şey bulamadım. Ben bir şey bulamadım ama ben bu açıklamanın doğru olacağını sanmıyorum yani saçma bir açıklama olacağını sanmıyorum muhtemelen gerçek bir açıklamadır arkadaşlar. Evet, bugünlük benden bu kadar. Film haberlerimiz bu kadar. Ben gerçekten bu film haberlerini sevmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu haberlere tekrardan bir bakalım. Arkadaşlar, bu Ebe karakteri için endişelenmesi gerçekten istemiyorum. Hani yani filmin hikayeyi değiştireceği konusunda ben katılıyorum. Hikaye değişebilir. Bunda bir sorun yok ama kesin değişecek diye bir şey yok. Böyle tam tersi olmayacak hiçbir şey muhtemelen. Her şey tadında değişecektir diye düşünüyorum. Çünkü kitaplardan aldığı şeyleri de ekleyeceğini söylemişti film senaryosu üstünü yazarken. Scott Carlton. Hani ne olur muhtemelen belki Charlie'yi görürüz. Belki Charlie'nin büyük anını görürüz. Charlie'nin arkadaşlarını görürüz. Silver Eyes'dan bir şeyler ekleyeceğini düşünüyorum. Diğer anı hani o saçma kitaplardan bir şey ekleyeceğini sanmıyorum. Muhtemelen arkadaşlar ana hikayemiz devam edecek. Yan karakterlerde artış olacak. Muhtemelen ve bazı karakterlerin ismi vesaire hani belki görünüşü belki hal ve hareketleri değişmiş olabilir. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum. Yani Elizabeth'in ismini Ebi olması çok da beni bağlamıyor arkadaşlar. Açıkçası yani hani neydi Elizabeth ismi gerçekten iyi bir isimdi. Gönlümüzde artık şeyden hani, yıllardır aynı ismi kullanıyoruz. Belki de çok uzun olduğu için böyle bir takma attır Ebi. Hani yani demek istediğim hemen umutları kesmeyin arkadaşlar. Ben çok umutluyum film konusunda. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Thank <laughs> you.